Herkese Tolgozbek.com'dan merhaba, normalde yayın saatimiz bu değil ama o kadar önemli bir gelişme var ki sizlere paylaşmak üzere hemen bu videoyu hazırladım. Bugün Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesinin ilk su üstü hedefine karşı atış testi gerçekleştirildi. 220 km menzilli füze TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı ve hedef haline getirilmiş bir gemiyi tabiri caizse 12'den vurdu. Böylelikle Atmaca, Mavi Vatan'ın çelik kılıcı olmuş oldu. Gelin bugün bu testin detaylarını birlikte öğrenelim. Ve bu testi hem havadan hem de yerden takip eden iki önemli sistem vardı. Bunları da birlikte tanıyalım. Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin diğer deniz üstü hedeflerine karşı attığı ana silahların başında Amerikan yapımı Harpoon füzesi geliyor. Ancak tabii Harpoon'la ilgili bunun muadilinin geliştirilmesi, daha iyi bir yerli füze yapmak üzere Roketsan uzun zamandır çalışmalar yapıyordu. Ve ortaya da Atmaca füzesi çıkmıştı. Bu füzenin geçen yıl testleriyle ilgili bilgiler hakkında size videolar hazırlamıştım. Açıklamalarda da bu videoların linklerini bulabilirsiniz. Ve geçen yıl Ağustos'un sonunda şöyle demiştim size. Hizmetten çıkmış TCG Işın Gemisi ki bu gemi artık Münsefih gemi yani MG ışın olarak adlandırılıyor denizcilik tabiriyle hedef gemi haline getirildi Sinop açıklarında ve atmacayla bu gemiye karşı bir atış yapılacak bir test yapılacak demiştim ee, ama tabii o günlerde bu test yapılmadı aradan 10 ay gibi bir süre geçti malum pandemi şartlarında gerçekten her şeyin çok zamanlaması uzayabiliyor bu gecikmeler gayet normal o atış yerine roket san daha İddialı bir atışta bizim daha doğrusu kamuoyunun karşısına çıkmış oldu. Atmaca 220 kilometrelik menzilini ispat ettikten sonra Roketsan tarafından seri imalata başlamıştı. Roketsan için gerçekten geçen yıl ve bu yıl böyle bir siparişin doruğa ulaştı. Çünkü özgün ürünleriyle birlikte çok ciddi ihracat başarısı da yakaladı Roketsan. Bu yoğun tempo içerisinde Atmaca'nın da seri üretimi başlamıştı. Seyri giren Atmaca'nın ilki gerçek harp başlığıyla birlikte geçtiğimiz günlerde TCG Kınalıada gemisine yüklendi ve bugünkü test için gemi Sinop e, Limanı'na demirledi. Tabi geminin çok önemli konukları vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kamuta Kademesi de tam kadro gemideydi. Geminin harekat merkezindeydi. E, gemi daha sonra seyrine başladı ve... Verilen konukla Atmaca füzesi atıldı. Şimdi denizde bu deniz üstü hedeflere atıldığı zaman füze çok yüksek irtifalara çıktığı zaman hemen karşıda düşmanın radarına görüntü vermeye başlıyor ve bununla ilgili de önlemler alınmaya başlanıyor. Bu nedenden dolayı gemiden gemiye atılan bu tür füzeler deniz yüzeyinde çok alçak uçuyorlar. İşte bakıyorsunuz 10 metre, 20 metre füzenin özelliğine göre hatta Deniz yüzeyine 1-1,5 metre, 2 metreye kadar inen çok önemli mühimmatlar var. Bunun da aynı zamanda test edilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz her ne kadar bazı insanlar dünya düzdür dese de dünya yuvarlak. Ve bu hedefi 220 kilometreyi izlerken yüzenin yer şekline göre hareket etmesi lazım. Bu da çok ciddi bir seyri Sefer sistemi, çok iyi bir hesaplama, çok iyi bir yazılım, hepsi birlikte çalışıyor. Ve bunları önemli olan milli olarak yapabilmek çok önemliydi. İşte bunlar atmaca da yapıldı. Ve bugünkü testte atışın artı arkasından füze denizin gerçekten çok böyle 1-2 metre üzerinden çok alçaktan uçarak hedefine doğru gitti. Ve gemiyi de demirlemiş, hedef haline getirmiş gemiyi de 12'den vurarak çok ciddi bir gemi üzerine delik oluşturdu. Normalde savaşta bu kadar bir büyük bir deliğin, vuruşun oluşmasıyla birlikte o gemi için ölümcül bir hale geliyor ve kısa süre içerisinde zaten gemi savaş dışı kalıp ya batıyor ya da çok ağır bir yaralı halde başka bir geminin ancak yedeklemesiyle bölgeden çekilebilecek hale geliyor. O yüzden bu tür silahların çok çok büyük önemi bulunuyor. Şimdi bu atış sırasında iki ayrı takip sistemi vardı. Birincisi Türk Hava Kuvvetleri'nin Eskişehir'de 1. Anajet Komutanlığı'nda 113. filosu var. Eskiden bu filo uzun yıllar önce RF-84 sonra RF-4 uçakları kullanıyordu. Şimdi 142 filonun Eskişehir'e intikal edip 113 adını almasıyla birlikte bu filodaki F-16'lar gövde altlarında DB-110 keşif podları taşımaya başladılar. Bu keşif podları da hem fotoğraf çekiyor hem görüntü alabiliyor ve... Bağlantılarla birlikte bu görüntüleri en yakın veri istasyonuna aktararak oradan da komuta merkezine canlı görüntülerin gitmesini sağlıyor. Tabii İHA'lar varken buna gerek var mı diye düşünebilirsiniz. Konuyla ilgili de ben daha önceden videolar hazırlamıştım. Çünkü F-16 çok daha hızlı veya çok yüksek irtifalara hızla tırmanarak bu görevi yapabiliyor. Yani her türlü hava taşıdığının farklı farklı kullanımları var. Bu füzenin atışı DB110 podları sayesinde F16 iki adet F16 bölgede görev yapan 113. filo'ya ait canlı canlı takip edildi. Çekilen görüntüler komuta merkezine aktarıldı. Bir de şimdi bu füze atışları sırasında yakından bazı görüntüler var. Bu nasıl çekildi denebilir? İşte bu görüntülerde yeni bir e, su üstü insansız sisteminin çektiği görüntüler. İşte bu da Meteksan ve Ares e, tarafından geliştirilmiş ULAK silahlı insansız deniz aracı Sida tarafından çekildi. Sida açısından tabi insan olmadığı için risk yok. Bu tür atışlarda geniş alanlı bölgeler notamlanıyor, atışa kapatılıyor. Hiçbir şekilde buraya girilmesi, deniz trafiğinin olması veya yukarıdan hava trafiğinin olması istenmiyor risk sonuçta. İşte bu bölgeye ULAK o geminin yakınına kadar gitti kendi kameralarıyla görüntüler aldı ve bu görüntüleri de bu gördüğünüz infilak ve patlama görüntülerinde yakından çekerek komuta merkeziyle paylaşmış oldu. Bu açıdan da Meteksan ve Ares'in ULA'da yeni bir sayfa açmış oldu. Şimdi hedef e, Atmaca'nın seri imalatla birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin standart bir silahı haline getirilmesi. Bu ne anlama geliyor? Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin gemileri bölgede nerede görev yaparsa yapsınlar 220 kilometre menzillerine kadar herhangi bir deniz aracını çok radara gözükmeden, çok hassas bir şekilde nokta atışı yapabilerek vurabilecek özelliğe sahip. Bu tabii bu özellik sayısal olarak sadece harpun var Yunan donanmasında. Onlar açısından çok ciddi bir tehdit anlamına gelmekte. İlerleyen dönemlerde biliyorsunuz deniz kuvvetleri açısından insansız sistemlere Türkiye önem veriyor. Belki gelecekte farklı farklı sistemleri ULAK üzerinde görmeye başlayacağız ve ULAK'ın normalde işte Roketsan'ın cirit atışını gerçekleştirmişti. Bu tür daha büyük mühimmatlar taşımasıyla birlikte farklı bir güç çarpanı haline gelecek. Belki bu ULAK'lar... Havada bir İHA tarafından yönetilecek. Oradan gelen veriler komuta kontrol merkezine aktarılıp böyle bir koordinasyon sayesinde birkaç ayrı sistemle insansız olarak bölge hem deniz üstünden hem de havadan abluka altına alınmış olacak. Bunlar gerçekten bir deniz kuvveti için gerçekten çok çok önemli silahlar ve önemli platformlar haline geliyor. Önümüzdeki günlerde atmaca ile ilgili daha da güzel gelişmeler olacak. Bunların başında da Kale tarafından üretilen KTC 3200 motorlarına Atmaca'da kullanılması olacak. Bu motorlar Som ailesi için geliştirilmişti ve yakın bir zamanda seri imalatı başlıyor bu motorların. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın onayından geçmiş durumda motorlar. Halen Atmaca'da Fransız yapısı motor var. Bu da kısa vadede yerini Kale tarafından yapılmış KTC 3200'lere bırakacak. Bu açıdan da çok önemli bir eksiklik milli bir motorla da sağlanmış olacak. Bugünkü videomuzda Roketsanın Atmaca füzesinin yapılan son test hakkında sizlere bilgi aktarmaya çalışım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bana sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızın yanı sıra anlık bilgi almak istiyorsanız Telegram grubumuzda gayet ilgi görüyor sizlerden. Oraya da sizleri bekliyoruz. Tabii ki detaylı savunma ve hocalık konusundaki haberlerimiz de Tolgozbek.com sitesinde yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.